Hoş geldiniz. Hocam, hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi, Teşekkür ederim. Kalibi kalbi kötülükle dolu insanın dili kötü kelam söyler inanın aslı Sıvı So